Merhabalar arkadaşlar, ben ülkem. Ben Dilara. Burası benim ülkem Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bu video diğer videolardan birazcık farklı arkadaşlar. Uzun süredir de video atmıyorduk bu arada. Evet. Ee, böyle bir video attığım için ben şahsen üzgünüm. Biliyorsunuz Tobi ile Cumba'nun çok fazla kılı dökülüyordu arkadaşlar. Ve bu durum bizi oldukça rahatsız ediyordu. Bununla ilgili daha önce gittik bir süpürge de aldık ama yine de olmuyor. Evin her tarafı kıl oluyor ve biz de bu konuyla ilgili ciddi bir karar vermek zorundaydık artık. Ve yaptık. Yaptık. 4000 liraya süpürüğü aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, baktık kıllarla mücadele edemiyoruz. Robot da mücadele edemiyor. Ona da yazık çünkü. Doluyor ağzına kadar, tekrar süpürüyor, tekrar doluyor. Haççı diyor ki yeter artık ya. Haççıydı değil mi ismi? Haççı diyor her <gülüyor> gün, her gün, her gün, her gün <gülüyor> doldum artık buraya kadar. Biz de e, özellikle Dilara bu konuyla ilgili bir adım atmaya karar verdi arkadaşlar ve piyasadaki en iyi süpürgeyi aramaya başladı. Sonrasında bize tüm oklar aynı yöne gitti ve o süpürgenin ismi Dyson Dyson almaya kadar verdik arkadaşlar Dyson Modelini söyle. Dyson v 8 Absolute Plus evet. Anlamayanlar için Dyson 8 modelini aldık arkadaşlar V8 D8 V8 V8 V8 V8, V8. Evet arkadaşlar kutu açılışı yapacağız bu videoda Eğer sizinde köpeğiniz varsa biz sizin yerinizi araştırdık ve bulduk ters duruyor bak şimdi şimdi <gülüyor> oh. Dyson V6 Absolute Plus Plus <gülüyor> Evet arkadaşlar bununla bitti mi? Hayır bitmedi. Bu süpürüye alana complete cleaning kit for free. Bu kitle hediyeydi yanında, kiti de göstereceğiz zaten ama şu an kısaca bir gösterelim şu şekilde uç, uç başlıkları var arkadaşlar Başlıkları Tut. Ve uzak nasıl falan sıkıcağım Ve Tobi ile Jumbo da, da hala burada Videonun başına girmesinden diye uzak yatırmıştık Şu an Tobi gelmiş Jumbo da yatıyor hala ve açıyoruz arkadaşlar Ta -da. Hemen kullanım kılavuzu çıkıyor ve bunun içinde farklı dillerdeki kullanma kulunuza arkadaşlar şöyle gösteriyorum. kitap kitaplar. Bu tarafta başlıkları var arkadaşlar. Şimdi uçlar. Hepsini göstereceğiz. Klik. Klik. Klik. Arkadaşlar biz bunun hangi modelini vermiştik? Onu mu? 11'i mi? Bunun iki ya da 3 ve üst versiyonunu vermiştik arkadaşlar. Fiyat olarak bundan daha pahalıydı. Sonra Dice'a gittiğimizde ee, yetkili arkadaş, satıcı arkadaş bize şöyle dedi Kaç metrekare bir alanda kullanacaksınız Ve ne için kullanacaksınız Biz petlerimizden dolayı kullanmak istediğimizi söyledik Metrekareyi söylediğimizde Bize bunun yeteceğini söyledi Daha üstüne gerek olmayacağını, aralarındaki farkın Bunun 40 dakika şarj süresi olduğu Onun 60 dakika olduğunu Ve onun daha büyük evler için Daha ideal olduğunu söyledi Her evi büyütecekseniz alın dedi Biz de şu anda evi büyütmeyi düşünmediğimiz için bunu almaya karar verdik. Dyson da bu konuda yardımcı oldu. Aralarında da bin, bin liralık bir fark vardı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. ve açıyoruz. Hatta şey bununla gelen başlıkların bizim pet için olan kullanımımıza daha elverişli olduğunu ve başlıklar daha fazla işimize yarayacağını. Aynen bunun yanında verilen ekstra aparatların bizim genel ev temizliğinde daha çok işimize yarayacağını söylediler. Bizi ikna ettiler daha ucuz bir ürün almamıza sebep oldular teşekkür ediyoruz tekrardan teşekkür teşekkür ederim teşekkürler Taysi bize sponsor olmadınız zaman olsun biz Hı. sizi seviyoruz açarız uçları çıkıyor arkadaşlar şöyle bir ucu var açacağız arkadaşlar açıyorsun ne yok istemiyorum açıp göstermem gerekiyor bu var şarj ünitesi arkadaşlar bunu duvara takıyoruz. Başlıklar mesela Şu buraya geliyor Klik Diğer ben, başlıkları başka yerlere geliyor Bende şöyle bir Başlık çıktı arkadaşlar İçi fırçasını görüyorsunuz Şurası. Şarj aleti, şarj kablosu Şöyle bir boru çıkıyor arkadaşlar <gülüyor> Kavgadan olan <bulduk. gülüyor> Açalım Şöyle uzun olanı istedim Dyson'ın Hani bu modelindeki istediğimiz ve beğendiğimiz yanında şuydu arkadaşlar. Hem gelen olarak yerleri süpürmek için kullanabiliyoruz hem de el süpürgesi olarak kullanabiliyoruz. Kısaltabiliyoruz Bunu da göstereceğiz zaten biliyorlar. Bu koltuk ve yataklar için olan başlığı. İçinde bir motor var onun. İçindeki motor sayesinde hızlı bir şekilde dönüyor maksimum seviyede. Koltuk, halı ve yataklarınızı yapın dedi yetkili servis şey yetkili satıcı kişi. Birey ama bunu koltuk ve yatakları süpürmek için bu başlığı kullanan da. De süpürebilirsiniz dedi. Bu. Aynen köpeği de <gülüyor> süpürebilirsiniz dedi. Bu en önemli parçası arkadaşlar. En çok kullanılacak parçası bu yerleri süpürmek için. Burasını da ve burasını... Sert yerleri süpürmek için. Sert yerleri süpürmek için. Süpürüyor ve aynı zamanda yerdeki tozları da alıyormuş. Bunda da aynıca, ayrıca bir motor var arkadaşlar. İçinde bir motor var. Ekstra güçlü olarak alıyor ve satan kişi bunu çok övdü. Biz de zaten videolarında görmüştük. Bunu da deneyeceğiz, test edeceğiz. Bu başlıkta şöyle bir yararı var. Başlık tamamen döndüğü için şu şekilde. 360. Her yere 360 değil böyle. Daha 270 imsi dönüyor. Tam böyle son tarafını döndürmüyor ama şu şekilde döndüğü ve şu şekilde kullanıldığı için. Ve bununkisi kadar... Öyle mikrofiberimsi bir havası olmadığı için sadece halılarda kullanmayı düşünüyoruz. Ve Arkaysa. makine burada arkadaşlar. Bak Ve sevdiğimiz var. Evet arkadaşlar bakın şimdi gösteriyorum. <gülüyor> Işık yanıyor. Köşelerde karanlıkta süpürmek için... <gülüyor> ...toz partiküllerini görmenizi sağlıyor. Diğer başlıklarınızı da gösterelim arkadaşlar. Hediye gelen başlıklar. Dyson'ın beğendiğim diğer özelliği de 30 gün deneme süresi veriyorlar size. 30 gün içinde beğenmediğiniz bir ürün olursa komple iade edebiliyorsunuz. Sadece faturanızı ve kredi kartı ile listeyseniz, silipiniz ve kartınızı istiyorlar arkadaşlar. Hiçbir kayıtsız şartsız 30 gün içinde direkt iade edebiliyorsunuz. Bunlarda diğer başlık var arkadaşlar. Bu uzatma borularından biri. Bu da onun ağzı. Nasıl aldım elinden? Güzel. Bu anlattığı kadarını söyleyeceğim. Yüksek. Aynen. Bu da arkadaşlar yüksekleri böyle raflardı, şunlardı, bunlardı, tavanı, köşeyi Onları temizlemek için dolap üstleriyi de. O yüzden. Şöyle oluyor işte. Üst tarafı da şu şekilde. şöyle. Mesela bazı şöyle. evlerin tavanlarında ışıklandırma, böyle bir kare. Öyle tavanlar. Spotların takıl olduğunu ne hmm. deniliyor Neyse. Anladınız siz. Evinde olanlar kullanabilir bir yani. Onları böyle içine girip tozları falan çeksin diye arkadaşlar. Şöyle de bir başlık veriyorlar hediye olarak. Şimdi göstermek için. Diğer şey. Ta oh. Şimdi önce bunu çöp levhası olan şöyle çöp işareti olan yerden istiyorsunuz. Çekiyorsunuz. Tak diye açılıyor. Sadece çöpün üzerine götürüp bunu çekmeniz yeterli evet. arkadaşlar. Çöp Bütün işini boşaltıyor. Sonra tekrar burasını kapatıp burasını da kitleyebiliyorsunuz. Tekrar 0.57 miydi? 0.56 mı ne? Evet. Litrelik bir kapasitesi var. 2 ölçümü biraz. var. Şurada maksimum, bu minimum. Ses de bu kadar. Minimumda bu da maksimumda. Gel satıcının Aynen, satıcının söylediği kadarıyla evin genel temizliği için minimumu kullanmamız, halı, koltuk ve yataklarda da maksimumunu kullanmamız. Hem batarya ömrü hem şarj süresi için daha yararlı ve yeterli olacakmış. Deneyeceğiz ve göreceğiz ben çok merak ediyorum. Genel olarak kullanılacak başlık bizde ve genel ev olarak evde bunlar arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar patlıyoruz. oluyoruz. Zaten direkt dönmeye başlıyor gösteriyorum altını. Ucundaki motor bu işe yarıyor arkadaşlar. Yerdeki tüyleri, tozları daha hızlı ve daha güçlü çekiyor. Ucunda motor olmasının avantajı da bu. Bugün size yeni aldığımız süpürgenin kutu açılışını yapmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biz henüz kullanmadık ama e, şu ana kadar okuduğumuz yorumlardan, alana kadar okuduğumuz yorumlardan gayet etkilendik. Zaten Dyson markasının ne kadar iyi olduğunu biliyorduk. Evet. Yani inkar edilemezdi. Bana birazcık pahalı geliyordu açıkçası ama. Sen her şeyin istiyorsun ama. O. Ama işte ömürlük deniyor yani. Çok uzun bir süre garantisi var. iki yıl kendi garantisi var ama makinenin şu ana kadar okuduğum içli işte yorumunda iki yılda işte bozuldu muhabbeti hiç duymadım. iki yıldan sonra bozuldu muhabbeti de hiç duymadım. Adamlar yani her şeyi yapıyorlar. Süpürge kablolu kablosuz, işte hava temizleme evet, cihazları. Diğer özelliği zaten anlatılması gereken tek, tek özelliklerinden biri de yani kablosuz 40 dakika bütün evi süpürebiliyorsunuz. Yani, yani burasını çıkartıyorsunuz el süpürgesi yapıyorsunuz. Buna takıyorsunuz, uç takıyorsunuz tabi şunu takıyorsunuz, atıyorum. Şuan bir el süpürgesi, koltuğun üstünü falan bununla süpürüyorsunuz, yatağın üstünü koltuğun üstünü bununla süpürüyorsunuz. El süpürgesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Bugün size Dyson'un yeni aldığımız süpürgesini anlatmaya çalıştık. Kutu açılışını yaptık arkadaşlar. Deneyimleyeceğiz, bunu birazcık kullanacağız. Ee, kullandığımızda neler gördüğümüzü, nasıl bir performans aldığımızı da bir sonraki videoda anlatacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Onlara da İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sorunuz olursa cevaplamaya çalışabiliriz arkadaşlar. Deneyimledikten sonra cihazın nasıl çalıştığı ile ilgili geniş çaplı bir video hazırlayacağız. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.